Hırsız dışarıda değil mi? Hazırladınız. Evet hazırladık. Güzel güzel. Şimdi Acı çekme vakti çılgın. <gülüyor> çılgın çılgın. Ne var lan psikopat? Ne istiyorsun benden? Sana acı çektireceğim oğlum sana bütün sevdiklerine herkese siktip püşt. Öyle mi diyorsun? He? Öyle mi diyorsun lan? He, pardon. Ben mi çakma. Öyle mi diyorsun? He? Hadi sen bakalım. Sen sen. Sen sen. Sen bakalım. Sen. Ya bu da ne bir şeymiş ya. Yine git şuradan. yerden. Hatırlan yeri. He? Ne dedin? Bir daha söyle. Allah oh. Allah. Oh. Oh. Oh. Hadi sen bakalım. Sen sen sen. Rus çocuğu. Elini kullanamıyğun demeden. Gidim acıyor ah. Gel bakayım buraya gel gel Al sana bir ateş daha of. Al Al söndürdün <gülüyor> Çok zikti lan <gülüyor> Git şuraya Git git Git Sen dar ağacılar çekeceksin ağacılar oğlum <gülüyor> Biraz zun Ali sendirdim. Çok sevdiler lan. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah git şuraya Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Madem öldüreceksin. <gülüyor> Niye oynuyor oynuyor oy? öldürüyorsun lan? Sana kolay ölüm yok, çılgın. Sana öyle bir ölüm hazırladım ki bunlar hiçbir şey. Bunlar var ya bunlar, bunlar domatesin çekirdeği oldum. Domatesin çekirdeği bunlar. Al bakayım yav. Oh. Acı çekmek ne güzel bir şey değil mi çılgın? He? Acı çekmek gerçekten çok güzel bir şey ve özellikle bir düşmanının acı çekmesi. <gülüyor> evet, gel bakayım şuraya. Gel, gel, gel, gel. gel Bir daha yapayım mı? Yapayım mı? Hadi bakalım. Lan orospu çocuk. Ah. Ah. Lan. Adamsın, adamsın ellerimi çöz lan adamsan ellerimi çöz ay yürü lan yürü yürü yürü bakalım yürü neyse bugünlük sana bu kadar yeter bugünlük sana bu kadar yeter Barık Bey, benden ne istersiniz efendim? Şimdi, sen görüyorsun tamam mı? İlk önce bunun üzerine suyu döküyorsun. Ondan sonra bunun üzerini iki gün kapatıyorsun tamam mı? Ağaç kalsın. Bak, yemek yok. Su yok. Nefes bile almayacak. Ben istediğim zaman o toprağı açacaksın. Ondan sonra Ondan sonra, açtıktan sonra ben sana kapat dediğimde de kapatacaksın. Tamam efendim. Emredin. çok önce çekeceksin çılgın tamamdır efendim bunun üzerine kapattık güzel şimdi buna iki gün iki günde su vermeyin Heh. iki gün bunun üstünü kapatın üzerine su da vermeyin yemek de vermeyin hiçbir şey vermeyin tamam efendim baş üstüne tarık bey iki gün geçti biz de gettik fakat şey çılgının üzerine açtık tamam tamam sıkıntı yok üçe gün geçtiyse açtıysanız sıkıntı yok tamam <gülüyor> naber çılgın <gülüyor> canını yakmaya geldim oğlum orospu çocuğu adamsan ellerimi çöz lan ellerimi çöz orospu çocuğu Çözersem kaçma ihtimalim var. Ne merak etme seni salacağım da. Merak etme seni salacağım. Bunlar hiçbir şey. Bu yaptıklarım hiçbir şey. Sana öyle bir ölüm hazırladım ki hırsız, hırsız diyorum ya. Sana öyle bir ölüm hazırladım ki şılgı, ulan. Çok güzel bir ölüm. Yan, yan sana lan yan. Al bakayım. Orospu çocuğu. Ah her yerim piç. Daha da yakacağım orospu. Ah. Yakarım da sökerim de. Yakarım da sökerim de. Yakarım da sökerim de. Yakarım da sökerim de. Da sökerim de. Tamam tamam. Neyse. Bu bu kadar yeter. Bu bu kadar yeter. Tamam. Şşş. Şuraya bir ilk patlaman çıkayım şuradan. Efendim, ne yapmamızı istersiniz? Bunu yarın salın. Tamam efendim. Peki biz bunu niye sarıyoruz? Ona çok güzel bir planım var çünkü. Bu işkenceler. Yok, bunlara hafif gelir ya. Ben onlar öyle bir ölüm düzenine hazırladım zaten Ben ölsem bile Bu İkisi ölecek zaten Ben öldüğüm zaman Benim bir arkadaşım var Abi ona haber gidecek öldüğümün haberi en evet, sonra Ona bir düğmeye basacak Ondan sonra da Ben onların Oturduğu evde sandalyenin üzerinde Gizlice bir bomba eriştirdim diçevlerine girip gece yatarken. Kimlerin evlerini yerleştirdim Paki. Fakire yerleştirdim, çılgına yerleştirdim. Fakat hırsıza yerleştiremedim. Neden? Çünkü hırsız saatlerde uyumuyor. Ne yapıyordu peki? Bilmiyorum uyumuyor işte. Uyumadığı için anne bir şey yapamam. Şu ikisine bir şey ayarlayabildik. Bunların ölmesi bile benim gene bir şey mi yani derbe vurmamı olur anladın mı onlara büyük derbe vurmuş olurum peki besat onu da işte o düğünlüğe basan arkadaşım öldürecek eğer bana bir şey olursa tamam o zaman biz bunu yarın salıyoruz hatta yarın gece salınlan 5 gibi tamam gece 5 gibi salıyoruz yani yarın yarın versiyonu yani Yarın salı deme. Siz çarşamba gecesi pardon, aynı. Yani salının gecesi bu adamı salıyorsunuz. Tamam abi. Eyvallah. Hadi yönetim siz aslanlarım. Çılgın Çık ne oluyor lan? Çık Ne oldu Niye çıkmama izin verdin şimdi Çünkü patron bu kadar uzun tutmak istedi seni Aslında seni Çarşambanın Şeyinde çıkartacaktık Gecesinde çıkartacaktık ama Ben sabaha tercih ettim Neyse Ulan dua edin üzerimde silah yok be Ama bir tane silah sana ah amına kudumun çocuğu güzel vurdun sıra hepinize gelecek he he he görürsünüz hepinize gelecek sıra <gülüyor> hepinize, gelecek. <gülüyor> hepinize gelecek. <gülüyor> Hepine gelecek hepinize gelecek hepinize gelecek hepinize gelecek hepinize gelecek hepinize gelecek Feci özlemişim ya, Oy Feci özledim be Harbi feci özledim burayı Baba Sen dört gündür neredesin ya? Dört gündür Hiç öyle bir yere gitmem gerekti Aşkım nedesin seni Allah için Dedim ya dört gündür bir yerdeyim ve West... İstat seni çok şey yaptı merak etti Git Gör Arkadaşlarını Tamam tamam Bunlar acaba o durumu öğrendiklerinde ne yapacaklar ya çok merak ediyorum Neyse neyse İlk kime gitsem İlk fakire gideyim Fakir naber la Ooooo Çılgın meyi teşrif etti sen dört gün neredesin la anlatacağım sana yalnız burada anlatmayayım tamam tamam Bir, Biz şimdi Besat'ın şeyini geçiyoruz mekanına geçiyoruz Yani evine geçiyoruz Sen oraya gel Biz Ben hırsızı da alıp geleceğim Tamam Ben oraya gidiyorum Sen neredeydin la günlerdir? Nerede olduğumu söyleyeceğim ama bizimkileri söylemeyiz sakın. Tamam. Bu Tarık vardı ya. Diğimin Tarık ya. Tam sakin ol ya. Tam sakinim sakin. Anlat. Bu orospu çocuğu. Diğimin çocuğu. Tam sakin ol sakin ol sakin ol ya. Tam sakin ol sakin ol tamam. Bu beni kaçırdı. Ondan sonra da. Bana 4 gün işkence yaptı Aslında 4-5 gün arası aynen 4-5 gün filan Allah'ım ben onun anasını Anasını Kim onun? Anasını Çaltayım Çocuk Çocuk Çocuk Sakin ol ya sakin tamam tamam sakin Yok yok yok ben bu adamı İndirmeden yapmayacağım Sakin abi tamam ya Bunu hemen indirmeyi biliyorsunuz şimdi değil yavaş yavaş daha zamanı gelmedi zamanı gelsin bindirmeye başlayacağız Tamam o zaman